Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir soğuk espri videosuna hoş geldiniz. Çok soğuk espriler yapacağız. Lu ile donacaksınız. Size dondurma kadar soğuk espriler hazırladık. Bakalım arkadaşlarımız hangi esprileri yazmış. Hep beraber inceleyeceğiz ve güleceğiz arkadaşlar. Yalnız sizden istediğim like atıp abone olmanız. Hadi bakalım. Lu, like atsınlar değil mi? Atsınlar. Lu, Türkiye'de en çok hangi ilde bakır çıkar? Hangi ilmiş o? Diyarbakır. Aaa. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şişt, dede, dede! Dede! mi yavrum. Dede bak espri yapacağız ha! Bir adam varmış, gökdelenden atlamış ama ölmemiş. Neden? Bilmem, bilmem ki benim yavrum. Hayda dede sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha! Adamın ismi Yaşar'mış! O Yaşar, ben yaşamam yavrum. Anladık beyefendimiz, her şeyi biliyorsunuz. Donumun rengini de biliyor musunuz acaba? Kırmızı. Hahahahahahaha <gülüyor> Şşş cadı Colette, Ben nereliyim? Nerelisin? Uzaylı! Niye? Çünkü dünya uzayda Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi Kro! Ne var? Geçenlerde eski anılarımı arayayım dedim Aradım meşguldü İğrenç bir espiri Ben bittim O zaman dövür be hey yavrum hey ver ne tesadüf bitti bu. Ne ne olur. Çok E ne oldu? E dem Uyan kız uyan. Espri yapacağım bak. Ah patiyoları ne var? Ya bak sümüğün akıyor buradan. Hala uyanmıyorsun bir kalk kız. Ah. Solucan çiçeğe ne demiş? Ne demiş patiyoları? Bir gün sen de solucan. Ah. Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler bir cacık çıkmadı. Ha niye iki kere çekiyorlar? İlkinde bulamadılar mı beynini? Şişt, ateşli gıcı. ember. Ateşin gücü adına söyle çabuk. Tuvaletteki ona ne denir? Ne denir? Sipon. Ah seni yakacağım. Vay canına. Ne diyor bu? <gülüyor> Mister P, cücük. Cik'e <gülüyor> ben Adamın biri varmış, ikinci dönem düzeltmiş. Cik, cik. Cik, Lamban dönüyor kafanda. Evet, üç dereyim var patiyoloji. Dur be şimdi dilek vakti değil, espri zamanı. Adamın biri şoka girmiş Düğeri Bime Seni Bime ışınlayacağım patiyoloji Hayda Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Şşt sokak serserisi Hasan'ın sana selamı var Hangi Hasan abi? Filurasan Ha ha ha Ben daha çok Tarkovski izler Çaykovski dinler ve Dostoyevski okurum. Vallahi her biliyor ha. He. <gülüyor> Bi Arı sokar mı? Pıf, pıf. Uğur böceği sokar mı? Çok tatlıdır o. Yapması bir şeyler. Hmm, bak o zaman ne diyeceğim. Koltuk altı spreyi aldım. Bütün koltukların altına sıktım. Pıf, pıf. Özgür, geçen gün Ceren seni sordu. Hangi Ceren? Tenceren. <gülüyor> <gülüyor> çok komik esprili lan vallahi Emirim. Bayağı komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <gülüyor> ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok üst düzey kalıyor bu espri. teyze. <gülüyor> Efendim yavrum. N'apıyon? İyi evladım sen nasılsın? Saçımı tarıyordum mermi bitti. Ay, seni anana söyleyeceğim yavrum. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Jack. Türkiye'de resim yarışmasını kazanan ilimiz hangisidir? Hangisidir? Artwin. He? Ha? Çünkü art resim demek... Win kazanmak demek. <gülüyor> Sus lan! Sanki boşak bil basıyor çıkan sese bak. Kar. Şş, kar. Ey dostum. Erman'ı gördün mü? Kar. Hangi Erman? <gülüyor> bak söyleyeceğim ama çeki çatma bana. Doberman. Merhaba arkadaşım. Ben Mustafa. Memnun oldum. Ben de Bilal. İstekli oldum. <gülüyor> Rosa, Efe'nin sana selamı var. Hangi Efe? Künefe. Ha ha ha ha ha aman aman. Aman puh, puh. aman aman. Aman Eşeden... aman. Hayır hayır hayır. Asla asla asla. Aman aman aman. Kurban olayım Allah'ım. Aman aman aman. Puh pu. Ems, bir tane telefon varmış. 15. kattan düşmüş ama kırılmamış. Neden? <gülüyor> Çünkü telefon uçak modundaymış. <gülüyor> O adamın birisi 50. kattan aşağı atlamış ama ölmemiş. Peki neden? Ne oldu? Çünkü Türkcell'le hayata bağlanmış. Wow! He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Bir hırsız eve girince ne çalmaz? Ne çalmaz, ne çalmaz? Zili çalmaz. Yalan söylüyorsun! YALAN! Ben demiyorum. Giresun kıyısına niye deniz vardır? <gülüyor> Denize Giresun diye. Ha yuşağım geldi orada <gülüyor> Toronto üstüme toprak atsın. Bak şimdi Nita sana bir fıkra okuyayım mı? Oka. <gülüyor> Dur bir ay karıştırma. Bak şimdi okuyacağım. Bir hasta yakını ve bir tane doktor varmış. Doktor demiş ki hastayı kaybettik demiş. Hasta yakınları Nasıl öldü diye sızlanmaya başlamış. Sonra doktor demiş ki hasta ölmedi. Hastayı kaybettik. Çünkü hasta hastaneden kaçmış. Pati ölecek, kaç ayım geliyor? <gülüyor> hey El Primo ben Porsuk abla. Hadi bakalım bana bir espri söyle. Hande mi yener Funda mı arar? Seray mı sever bunların üçünü de Nejat işler. Ahmet Çakar, bunu duyan Ferhat Göçer. Bunların tarihini gönül yazar, Mehmet okur. Buna da Kadir inanır. Post kablosu seni öper. Yara ama ben salmam. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Search Cem'in sana selamı var. Hangi Cem? cem. Kumru ağzına vurduğum gibi kral. Türkiye'nin ilkil ilki hangisidir? Hangisidir? One.